Selamlar arkadaşlar, videoya geçmeden önce kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Düşüncelerinizi de yorum kısmına yazmayı unutmayın. Hadi videoya geçelim. Yeni güncelleme ile birlikte oyuna yine yeni yeni şeyler eklendi. Yeni karakter, teklifler ve grom mücadelesi bu videoda. Hadi başlayalım. Öncelikle yeni gelecekler teklifleri söyleyeyim. Yeni yılbaşı teklifi pazartesi gününden itibaren gelecektir. Kaplan yılı özel teklifi, yeni sezon ile birlikte gelecektir. Ve sevgililer günü özel teklifi ise 14 Şubat gibi gelecektir. Ve bir de özel mücadele gelecektir 14 Şubat'ta. Mücadele demişken, çarşamba günü başlayacak olan Grom mücadelesi haritaları ekranda gördüğünüz haritalar, Grom'u almak için 9 maç kazanmanız gerekiyor. 4 kaybetme hakkınız ve ekstra hak için ise bir elmas vermeniz gerekiyor. Ayrıca üçüncü ve altıncı kazanmada ekrandaki rozetleri ücretsiz alabileceksiniz. Şimdi ise yeni karaktere geçelim. Biliyorsunuz ki karakterler kendi isminden farklı kodlamaları var ve oyunda olmayan yeni bir kodlama bulundu. Kodda İngilalı var ve oyunda olmayan yeni bir kodlama bulundu. Kodda İngilizce Action Dude Pet yazıyor. Bu karakter büyük bir ihtimal Stu'nun yanına gelecektir. Ve pet dediği için de Nita, Jesse gibi taretimsi bir süperi var, sızdırılan dokuya göre ise kedi yüzü gibi bir yüz var, belki de yeni karakter ya da karakterin tareti, aylar öncesinden söylenen Kit adlı karakterdir. Sızıntılar geldikçe paylaşmaya devam, paylaştıkça öğrenmeye devam. Bugünlük bu kadar. Katkıda bulunmak için kanala abone olmanız ve videoyu beğenmeniz kafi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın.